Gençler selamlar ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım konumuz binom açılımı. Bu videoda işleyeceğimiz konu bu. Binom açılımı böyle arada kalmış bir konu gibi görünür ama gençler mutlaka ama mutlaka her sene soru ortalaması bire yakın olan bir konu. Dolayısıyla böyle basit bir konuyu es geçmeyin. Mutlaka size artı bir net garanti yolu vardır diyebilirim ben size. Dolayısıyla şimdi anlatacaklarımı lütfen dikkatli dinleyin. Bir de kanala abone olun ve videoyu da beğenin lütfen. Şimdi arkadaşlarım x artı veya eksi y'nin eninci kuvvetinin açılımında toplam n artı bir tane terim bulacağız biz. Mesela x artı y'nin karesini açtığımız takdirde bu x kare artı 2 x y artı y kare diyoruz değil mi biz buna? İşte bakın 1, 2, 3 tane terim var hem de n 2 iken. Yani 2'nin bir fazlası kadar terim olur. Üçüncü kuvvetini açtığınız zaman da kübünü açtığınız zaman da 4 tane terimle karşılaşırsınız. Her bir terimdeki x ve y'nin kuvvetleri toplamı daima endir. Yani şurayı verir. Örnek veriyorum burası 2 zaten buraya eşit. Burası 2 zaten buraya eşit. Bak x üzeri 1, y üzeri 1. 1 ile 1'i topla yine 2'yi vermek zorunda. X'lerle y'lerin kuvvetleri toplamı bize daima yukarıdaki sayıyı verir. Baştan ve sondan eşit sıradaki terimlerin katsayıları birbirine eşittir. Örnek veriyorum. Baştan birinci, sondan birinci ikisinin de katsayıları 1 bir. Baştan ikinci ve sondan ikinci yine gördüğünüz gibi ikisinin de zaten aynı terimler ama katsayıları birbirine eşit olmak zorunda. X artı Y'nin eninci kuvveti. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan R artı birinci terim. Bu formül önemli çünkü soruların %90'ını bununla çözebiliyorsunuz n'in r'lisi çarpı x üzeri n r çarpı y üzeri r'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bu formülü e, kafamıza kazıyalım, cebimize koyalım. Bütün binom sorularında işe yarar bir formül olacağını ben size buradan söyleyebilirim. 2x artı y'nin 7. kuvveti ifadesi ikisinin azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terim. Şimdi baştan r artı birinci terim. Ben buna 4 dersem rimiz kaç olacakmış? 3. r 3 olacaksa o halde 7'nin Üçlüsü çarpı 2x'in bak 7'den 3'ü çıkardın. Dördüncü kuvveti çarpı y'nin Şuradaki sayı. 3. kuvveti. Sonucumuz bu. Dördüncü terimin katsayısı sorulmuş. O zaman 7'nin üçlüsünü bulacaksınız. 7'nin üçlüsü sevgili arkadaşlarım. 21 7 çarpı 6 çarpı 5 35 arkadaşlar. Değil mi? 7 6 5 3 faktörler 35 çarpı 2x'in dördüncü kuvveti 16 çarpı 2 üzeri 4 yapar. Çarpı y'nin küpü var. Kat sayı 16 kere 35'tir. Demek ki cevabımız bu olacak. O halde 35 ile 16'yı çarpacağız arkadaşlar. 35 ile 16'yı çarparsanız eğer 6 kere 35 210 yapacaktır. 1 kere 35 ile 35 bunları toplarsanız eğer 0, 6 ve 5. Yani benim kat sayım 560'tır diyebilirim. Geçtim ikinci örneğe x 2y'nin 2. kuvveti, x'in pardon 8. kuvveti, x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan 3. terim. Bak şimdi sondan 3. terim sorulunca hemen şaşırmayacaksın. Bunun bir formülü yok diye. Eğer bir ifade sondan diye sorulduysa sen hemen soruyu değiştir. -2y x'in 8. kuvvetinin baştan baştan yine aynı sayı 3. terimini bul. Aynı şeyi bulursun. Sonuç olarak sen x'i azalan kuvvetlerine göre açmak yerine ikisi artan kuvvetlerine göre açarsan o halde sondan değil baştan üçüncü terimi bulmuş olursun ve iki terim aynı olmuş olur. Dolayısıyla baştan üçüncü terim ben bunu r artı 1 dersem r artı 1 3 ise r 2'dir. Dolayısıyla 8'in ikilisi çarpı eksi 2 y'nin 8'den 2'yi çıkardım 6. kuvveti çarpı x'in 2. kuvveti. Evet katsayı sormuştu 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 faktör yelden 28 çarpı 2'nin 6. kuvveti 64 yapar çarpı y üzeri 6 çarpı x kare demek ki cevabımız neymiş 64 kere 28 olacakmış bunu da çarparsınız arkadaşlar 64 ile 28'i ee, bu da bize 8 kere 64 480 artı 32'den 512 verir 2 kere 64 de 128'dir Bunları toplarsanız cevabı bulursunuz 2 9 7 1 yani cevabımız 1792 olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 3. sorumla x artı 2'ye'nin açılımında ortanca terimi bulunuz demiş. Şimdi ortanca terimde burada kaç tane terim var 7 terim var. Şimdi 7 terimi düşündüğün zaman 1 2 3 4 5 6 7. Ee, tam ortadaki terim dördüncü terimdir. Çünkü 3'ünü sola attın 3'ünü sağa attın ortadaki terim bu oldu. Ortadaki terim baştan kaçıncı terim oluyor? Dördüncü terim oluyor pekala. Bize dördüncü terim sorulmuş. O halde ben r artı 1'i 4 olarak seçersen r kaç olur? 3 olur. O halde yazıyorum bakın altının üçlüsü çarpı x'in altından 3'ü üçü çıkardın. Üçüncü kuvveti çarpı 2y'nin üçüncü kuvveti. Ortanca terimi bul demişti bulalım altın müşküsü 20 çarpı x küp çarpı 2'nin küpü 8 çarpı y'nin küpü oldu. 8 kere 20 160 olduğu için 160 çarpı x küp çarpı y küp benim ortanca terimimdir cevap budur deriz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o formülü kullanmaya hala devam ediyoruz. 2x-3'ün 5. kuvveti açılımında katsayılar toplamı sabit terimden kaç fazladır? Bunu polinomlardan da biliyoruz. Katsayılar toplamı denildiği zaman x gördüğünüz yere 1. Sabit terim denildiği zaman x gördüğünüz yere 0 yazıyorsunuz. Bu katsayılar toplamını bu da sabit terimi veriyor. O halde katsayılar toplamını bulmak için x gördüğünüz yere 1 yazarsak 2 kere 1'den 3'ü çıkarıp 5. kuvvetini alacağız. Sabit terimde de 2, 2 kere 0 3'ün 5. kuvvetini alacağız. Şimdi 2 kere 1 2 3 çıkardım. Eksi 1 eksi 1'in 5. kuvveti 1. 2 kere 0, 0. 0'dan 3 çıkardım. Eksi 3. Eksi 3'ün 5. kuvveti de eksi 243'tür arkadaşlar. Demiş ki bu bundan ne kadar fazla? O zaman sen bundan bunu çıkarırsın. Çıkardığın takdirde de eksi 1 eksi eksi 243'ten artı yapar. 243 eksi 1'i de bize 242 cevabını verir. Doğru cevabımız buydu deriz sevgili gençler. Beşinci örneğimiz bu da binom açılımıyla alakalı. Son örnek karşına çıkıp çıkabilecek bütün örnekler bunlar oldu olacak sevgili arkadaşım. En fazla birkaç böyle egzantrik şeyler deneyebilirler denemelerde özellikle. Ama sen korkusuz bir şekilde benim dediğimi hatırla soruların %90'ı aha şuradaki formülle çözülebilir. Birazcık da mantık katacaksın işin içine x küp artı 1 bölü x kare bunun 10. kuvveti ifadesinin açılımı iki'sini azalan kuvvetlerine göre yazıldığında x üzeri 15'li terim baştan kaçıncı terim olur? Bak baştan kaçıncı terimi, baştan 3. 5. 7. terimi sormamış bu sefer. Direkt demiş ki bu terim kaçıncı terim olur demiş başta. Şimdi o halde ben diyorum ki r'ninci terim r artı 1. terim olsun. r artı 1. terim olsun. Şimdi bunu kaydediyorsun. Bu cepte bu cümleyi asla unutmuyorsun. R artı birinci terim buysa o zaman ben ee, formülde şuraya ne yazacağım? R yazacağım. Çünkü R artı birinci terim formülünde buraya R yazıyorduk. Çarpı x küpün ondan R'yi çıkarıyorsun yazıyorsun. Onun eksi kuvveti. Çarpı 1 bölü x kareyi ben x üzeri eksi 2 biçiminde yazabilirim. Bunun da R'nin kuvveti. Ve bu da neymiş arkadaşım? Bir baş kat sayısı olacak a diye bir de x üzeri 15'li terim barındırıyormuş içinde. O halde o halde. Gelin şöyle yapalım. 10'lu r'lisini yazdım. Çarpı x küpün 10 eksi r'nin kuvveti x üzeri 30 eksi 3 r'nin kuvveti yapar. Çarpı burası da x üzeri 2 r yapar. Ve bu da bana a çarpı x üzeri 15'i veriyormuş. Şimdi sol tarafta x'li terimler bir şu var bir de bu var. Başka yok. O halde bu ikisini çarparsanız tabanlara eşit olduğu için 30-3R ile eksi 2R'yi toplayıp 30-5R yapabilirsiniz. Sağ tarafta ikisi terimimiz x üzeri 15'ti. Dolayısıyla artık bunlar birbirine eşitse üstleri de birbirine eşittir mantığıyla 30-5R eşittir 15 ise 5R eşittir 15 olur. R de buradan kaç gelir? 3. Şimdi baştan kaçıncı terimdir diye sormuştu. Ben R'yi 3 bulduysam getirip burada yerine yazacaksın. Demek ki cevap 3 artı birinci terimmiş yani dördüncü terimmiş x üzeri 15'li terim bu açılımda diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Kat sayısı sorulmuş olsaydı eğer o halde bu r eşittir 3'ü getirip şurada sadece yerine yazacaktık. Çünkü katsayımız burada onun r'lisi sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda karma, permsasyon, kombinasyon, binom soruları çözeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 4 sayfalık bir testimizdi ve sorular hepsi de birbirinden güzel haberiniz olsun. Önce kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonrasında da eğer yapamadığınız sorular varsa gelin beni dinleyin. Veyahut hocam ben yine de seni dinlemek istedim diyorsan tabii keyfim bilir, paşa gönlüm bilir, sıkıntı yok. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum, hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutmayın.